Ben çocukluğumda içine kapanık bir çocuktum, öğretmen olduğumda ise öğrencilerimin kendilerini rahatça ifade etmelerini için uğraşacağım. Ben çocukluğumda yaratıcılığı engellenmemiş bir çocuktum, öğretmen olduğumda da e, öğrencilerimin yaratıcı ve özgün olması için uğraşacağım. Ben çocukluğumda kısıtlanmaya çalışılan bir öğrenciydim, öğretmen olduğumda diğer çocuklar özgürce hareket edebilsin diye uğraşacağım. Ben çocukluğumda oyun oynanmaz engellenen bir çocuktum. Bu yüzden öğrencilerimin de oyun engellenmemesi için çok uğraşacağım. Ben çocukluğumda söz hakkı tanınmayan bir çocuktum. Öğretmen olduğumda öğrencilerimin fikirlerini dinlemek için uğraşacağım. Ben çocukluğumda okul öncesi eğitimi alamadım. Öğretmen olmak istedim. Çünkü okul öncesi eğitimi alamayan öğrenci kalmasınız. Ben çocukluğumda yaratıcı düşünmesi sınırlanan bir çocuktum. Öğretmen olduğumda öğrencilerimin yaratıcı ve özgün düşünmeleri için uğraşacağım. Ben çocukluğumda sosyal olmayan bir çocuktum. Öğretmen olduğumda öğrencilerimin daha sosyal ve özgüvenli olmaları için uğraşacağım. Ben çocukluğumda kendimi okula ait hissetmeyen bir çocuktum. Öğretmen olduğumda öğrencilerime okulu ve öğrenmeyi sevdirmek için uğraşacağım. Ben çocukluğumda sakin bir çocuktum. Öğretmenlerimiz çoğunlukla bizi bir kalıba soktu. Ben öğretmen olduğumda öğrencilerimin özgürce düşüncelerini dile getirmesini amaçlıyorum. Ben çocukluğumda anaokul öğretmenime ben de sizin gibi bir anaokul öğretmeni olmak istiyorum demiştim. Çünkü bizden sevgisini ve şefkatini hiç esirgemezdi. Ben de öğretmen olduğumda kendi öğrencilerimin bu duyguyu yaşaması için uğraşacağım. Ben çocukluğumda özgür ve meraklı bir çocuktum. İleride öğretmen olduğumda da çocukların özgür ve meraklı bir birey olmaları için uğraşacağım. Ben çocukluğumda heyecanlı ve meraklı bir çocuktum. Öğretmen olduğumda heyecanlı ve meraklı çocuklar yetiştireceğim. Ben çocukluğumda yaratıcılığımı geliştiren, el işi çalışmaları yapan bir çocuktum. Öğretmen olduğumda da öğrencilerimin yaratıcılıklarını geliştirmeyi öncelik edinen bir öğretmen olacağım. Ben çocukluğumda harika bir çocukluk geçirdim. Teknolojiden uzak mahallede büyüdüm rekabet içerisinde. E, büyüyünce de yani çocuklarımın ve e, öğrencilerimin sokakta oynamalarını ve teknolojiden uzak bir e, nesil yetiştirmek için uğraşacağım. Ben çocukluğumda meraklı bir öğrenciydim. Öğretmen olduğumda öğrencilerimin de içindeki merakı ve öğrenme isteğini kamçılayacağım. Ben çocukluğumda hayal gücü geniş bir çocuktum. Öğretmen olduğumda öğrencilerimin yaratıcılığını geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben çocukluğumda şarkı söyleyemediğim için dayak yedim. Bu yüzden öğretmen olduğumda öğrencilerime zorlama yapmadan istekli ve meraklı olmalarını sağlayacağım. Ben çocukken farklılıklarım yüzünden dışlanacağımı düşünüyordum. Öğretmen olduğumda öğrencilerime Farklılıkların bir ayrıcalık olduğunu aşlayacağım. Beni çocukluğumda sanata yönlendiren öğretmenlerim olmamıştı. Ben öğretmen olduğumda öğrencilerimin sanatçı ruhunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapacağım.